Selamünaleyküm Aleykümselam Buradan bir sıkıntı çıkar Çıkmaz ya Buradan bir sıkıntı çıkacak Lan arabanın freni tutmuyor Hem, hem, hem arabanın freni tutmuyor Yuh artık Lan hayır Ananın Bir sıkıntı çıkar dedi adam. Sıkıntı çıktı lan Tövbe tövbe Kikayım benim nedir ya Yuh artık